Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? Evet. tabi gelecekti. <gülüyor> Hazreti Mehdi'nin gelişine inanıyor musun? Evet inanıyorum. Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğine inanıyor musun? Tabii ki de inanıyorum. Hazreti Mehdi'nin gelişine inanıyor musun? Evet, gelecek. Mehdi Aleyhisselam'a inanıyor musun? İnanıyorum. Mehdi Aleyhisselam bu 100 yılda gelecek. Bundan adım gibi eminim. Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? Evet, inanıyoruz. Merakla bekliyoruz. <gülüyor> Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğine inanıyor musun? Evet inanıyorum. Mehdi'ye inanıyor musunuz? Evet inanıyorum. Mehdi'ye inanıyor musunuz? İnanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum. Mehdi Aleyhisselam'a inanıyor musun? Evet inanıyorum. Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? Evet inanıyorum. Mehdi'ye inanıyor musun? Evet abi inanıyorum. Mehdi Aleyhisselam'a inanıyor musun? Evet abi. Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? Evet inanıyorum. Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? Evet inanıyorum. Mehdi Aleyhisselam'a inanıyor musun? Evet. Evet inanıyorum. Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? Evet. Mehdi'ye inanıyor musun? İnanıyorum. Allah İslam alemini birleştirecektir. Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? İnanıyorum. Mehdi'ye inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Mehdi Aleyhisselam'a inanıyor musunuz? Evet, inanıyoruz. Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Mehdi Aleyhisselam'a inanıyor musun? Evet, inanıyorum, gelecek. Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? İnanıyorum. geleceğine inanıyor musun? Abi tabi gelecek. Peygamberimiz Söylemiş bir kere Mehdi Aleyhisselam'ın in geldiğine inanıyor musun? Evet abi inanıyorum Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? İnanıyorum Mehdi'nin geleceğine inanıyor musun? Evet inanıyorum artık bir kurtarıcının gelmesi lazım dünyaya